Herkese Finn selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Bugün sizlerle Alexia ye kaldığımız yerden devam edeceğim. Biraz ara verdim kusura bakmayın. Ee, biraz başka ağır işlere e, idare ediyorum hayatımda. Onlar zaman aldı. Evet, Devam edebiliriz serimize. Şimdi çok kısa bir... Hop, e, arkadaşlar bir el, yarda eldivenlerimi de takmamışım. Eldiven dediğim e, elimin altında iplerim var. Heh, taktım bu şekilde. Güvende olursunuz oynarken. Sanki bunun içinden bir ses geliyor. Heh. Oha. ha içine nasıl girdi o? Neyse. Uu. Umarım yaşamıyorsundur headcrapçik. Şurada bir şey var mıdır gizlice? Hop gel bakalım. Evet. Yorumlarınızı okudum bu arada arkadaşlar. Biz şey. Kapana. <gülüyor> Belki gizli bir şeyler vardır falan falan var mı? Ee, konuşamadım. Heh. Ve yorumlarınızı okudum arkadaşlar çok teşekkür ederim ee, özellikle <gülüyor> birisi çok yazıyor o, o kişiye ayrı bir teşekkür buradan ee, okur ki bir yandan bakarken etrafa not defteri ee, birisi e, maalesef adını şu an hatırlayamadım çok özür dilerim burada. o kendini biliyor buradan hemen söyledim de anlayacak zaten ee, şey demişti sinyal alalım envanterimizi ee, headcraptin'in kalbinle ilgili bir şey söyledi bana ee, bakalım onu deneyeceğim bugün. En son Kuzey Yıldız'ındaydık. Hoppa. Aman. O neydi be? Evet. Ve Merdivenleri alacağız gibi gözüküyor. Deneyelim açmayı. Evet. Gizli bir şey var mı? Var. Hmm... Dokunabilir miyim? Burayı açtım gizli gizli bir yer buldum ama... N -n -n. Maalesef... Get that power back <gülüyor> evet. Merdiven de yok ki. Gücü getirmek için bir yolu bulmalıyız dedi adam da. E, de öyle görünce. Şununla ilgili içinde bir şey var mıdır? Yok. Şuna dokunmamı söyleyenler e, oldu. A-oo. <gülüyor> bir fikir değil evet. Bir daha denemeyeceğim bu şeyi. Oh, hemen bize zaten... Oba! <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. İyi fikir değildi. Rıdvan, buradan sen istemiştin en çok bunu yapmamı. Ee... Bu boş bir şarjör oldu zaten artık o zaman. Ben... Ben... Yenisini tak. Hop, eski şarjör gitti. Allah, oyunun görselliğinde birazcık... Eee biraz serenslerimde silmenim herhalde. Oh. Bir şey deneyeceğim. Stop. Oh. <gülüyor> Aman. Ah. Sıydın mı? gitti. Ah. Oba. Oh. Kiss et gref. Huh. Suratıma atlaması çok korkutucu. <gülüyor> çok korkutucuydu. Geri taktım şarjörü ya. Of çok korktum. Pardon. <gülüyor> Arkadaşlar pardon bağırdıysam da çok korkunçtu. Var mı üstünde bir şey? He bunun kalbini nasıl alayım ben şimdi? Yaza, birisi yazdı ama çok zor. Hmm, var mı burada bir şey? sigaralar siyah binlemne Hey Russ. Name a song. Biraz şarkı söylerim. Coming right up. Bay dostum, one more <gülüyor> bit. Coming right now. Eee şarkının ismini söyledi de çal diye de. Nasıl çalacağım? <gülüyor> i̇şte bu diye. Dur, sandalyemizde şöyle çekelim. Oturacağım o kadar lan. Heh. Uh -uh. Heh. Onlara dokunsan ne olur acaba? Şöyle. Bayağı çalınıyor ya. Bayağı çalabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı adamlar yapmış hani her notayı. Rıdvan burada bayağı döktürür. Rıdvan oynarsın burada videoyu izlerken. <gülüyor> e, bakalım devam edelim o zaman ilk macerimize. Az önceki korkulu anlarımdan sonra etrafı lootlamaya başlayalım. Oh. Nah, ben stiller bakıyorum. Hmm, orada bir şey bekliyor mu diye benzin var mı dedi. Hala bakıyorum dedi. Benzin de evet. Gitsen, bir sini alacağız. Ee, başka bir şey yok herhalde. Oo, bakın şey içindeki de sıçrıyor. Oo, resinde resinde bulmuş oldum bu şekilde. İstemeden bulun. Nereden geldi bilmiyorum ama. Bunu sallayabiliyor muyum? Şöyle sallayalım ya barmenden şöyle. Şık şık şık şık. Hoppa. Evet, tirasiyle yapmış olabilir o mu? Barmendenlik nasıl iyiymiş ha. Barmen olan var sizden arkadaşlar. Şöyle sallayıp hop onunla tutup tekrar hop. <gülüyor> i̇yi, benden varisto de... olmaz. Oh. Olmaz. Olmaz. Benden varisto olmaz. <gülüyor> suratına kalkma sakın ayağa. Kalkarsan suratına Gerçi pek kalkabilirsin gibi durmuyor zaten. Bunu alacağım zaman. Senin de suratına Of. Oh. Vuramadım. Neyse Cebime tabi keşke. Ee, Beck Beck izonne, Emma Hendress'in. Ha bomba kasmam ya onda o zaman buradan. Şunun arkasında bir şey var mıdır gizli? Yok. Bu açılmıyor. O zaman girelim buradan. Valla bombam var. Fırlatmaktan hiç çekinmem. Böyle bir açalım. Var mı şey? Here we go. Breaker boxes. Ay korktum. Resim falan var mı buralarda? Resim! Evet. Bu tarafta varmış. Şu bombayı şuraya bırakayım bana hatırlatın. Eğer unutursam burada. Hoppa. Bakın orada da bir tane resim var. Çekil şurada. Çekil. çek. Al. Hoppa seni de alalım. Garip garip sesler duyuyor musunuz siz de benim gibi? Sadece ben duyu olamam bunları. Böyle garip garip sesler. Bak bak, bak devam ediyor. High five'e alışık şimdi de. Bak bak bak. Kaçar mı benden be? Free avcısıyım ben o kadar. Hop aç bakalım. Ee... Heh, şuradan yerleştirdik. Bu tamam şimdi multi açıp baya bir şeyler yapacağım burada elektrikli ben. Seni açalım. Ya bakalım. Hoppa. Ya. Bir daha yapalım. Hoppa. Tamam şu kırmızı noktalardan uzaklara. Hadi. Yaptım. Ne geldi? Bomba ve can. Eee... Can iyi olur. Bomba da kalsın elimizde. Onun dışında multijolumuzdan elektrik geldi mi buradan? Oh! Buradan. Evet. Hop! Tabii. Here we go! Here we go! Bu kadar! Kapat bakalım elektriğimizi. Şöyle... Odamda da rahat bir konuma geçeyim. Hı, oynarken. Eee... Size de bunları söylüyorum arkadaşlar, belirtmemin nedeni eğer bir yer alacaklar varsa hani bir yerde oyun oynamanın farklılıkları için. Ooo bakın ne gördüm. Evet, bütün hepsini kırdık ama iyi bir niyet ordular. Sizin düş bakalım. Hoppa. Var mı sizin içinizdeki gizli birisin? Sizin? Evet, bunun içinden geçmemesi gerekiyordu ama baklar devam ediyor. Önemli değil, önemli değil. Uh, Ahlife olsun, bizim olsun, buglı olsun. Ben kabul edebilirim. Evet, orada güzel bir şey var sanki yok. Onlar standart şeyler. O zaman aç bakalım. Hmm, çalışmıyor. Hmm, sanırım yapmam gereken bir şey yapıyorum. Şunu bir atalım. Mum kutuları elimize alalım. Bir daha bakacağım. Heh. Elektrik güzel. Buradan geliyorsun ama. Heh. Tamam. Şöyle geldi. Evet, burada bir sıkıntımız var elektriksel. Bunu şöyle şuraya versem nereye gider? Saçma sapan bir yere. O zaman şöyle veririz. Aynı elektrik gider. Gider ve buraya. Buraya buraya gittiği için de şuraya şöyle döneceğiz. Bayağı farklı değil mi arkadaşlar? Yani... Gördüğünüz gibi baya elektrikli. Evet. Yapamıyorum. Ne böyle garip yapmışlar? Güzel eğlenceli multi kullanması aslında ama yani. Kaçırabilirim ben. Şu fişe gelme. Şöyle git. Ya Çekilin siz. Şöyle gitsin. Ee, bu ona bağlıyor. Biz ona istemiyoruz. Biz biz bundan al buna götür istiyoruz. Aynen. Götür götür götür. Ve işte bu. Tamam zevkli ama hani neden? <gülüyor> bu kadar uğraştırıcı olmak zorunda. Ya çok da küçük puzzle'lar veya çok da laf etmeyeyim. Siz de haklısınız diyorsanız oradan eğer yani. Tamam buna götürdü elektriği şimdi asıl mevzu buradan. Tamam asıl mevzu da buradan buna götürüp. Aha yandı. Elektriksel devreler mi olsun bu bölümün adı? Ne olsun ya? Baya baya bayağı elektrik işine uğraşıyorum baya baya. Orada bir sıkıntı mı yaşandı? Ah boyum yetmiyor ki. <gülüyor> Ay boyum yetmiyor. Ne yapacağım ki öyle ben? Ha, şunun üstüne çıkmamı istemiyorum. Tamam. Bakın bomba kalsın şöyle. Nasıl çıkıyorduk üstüne ya bir şeyin? Ay unuttum valla. Hangi tuştu ya o? Ah çıkamıyorum üstüne. he şöyle. Süper. Bir daha açalım şimdi. Gel bakalım. Elektrik geldin böyle. Şöyle geldin. Hop. Oradan böyle. Ve bam. Vuh! Şurada. Güç geri geldi. Ve aşağıya. Ve yarı. Yarılaşımdan baktığımızda. Evet merdiveni alacağız gibi gözüküyor dedi Alexi, bence de Alexi'cim. Şu bombayı şöyle atalım, patlamayacak versiyonu. Biz de merdivenimize tırmanalım. Tırman? Heh, evet. Alex'in Alexi'nin merdiven mevzusu beni, bana da garip geliyor hale. Şöyle zıplacağım o zaman. Zıpladım. Keşke oyuna zıplama mekaniği de olsa. Evet, ne, bir şey ne kadar tehlikeli okumlulabiliyor muyuz? Evet, başka boyuttan göre evet muhtemelen çok tehlikeli. Ama bu, e, uzaylı şeylerini incelemek için bir fırsat. Dedi, abimiz de. Yani bunlardan bahsediyor muhtemelen. Bıcık şeyler şeylerle okunabiliyor muyum? Evet, bunları okşayabiliyorsunuz. Ama bir şey yapabildiğimizi düşünmüyorum ben de. Ha bunları hatırladınız mı? half birden 1'den etraftaydı. Hıh. bir şey yapamıyorduk. Ee, fazladan bir bombam var zaten. Nasıl çalışıyorduk bunu? Evet bu şekilde. Al bakalım. Bum! Şimdi etraftaki şeyleri... Oha! <gülüyor> Neyse. Ee, Iıı... ver bakalım hop. Zolabı açılıyor mu? Açılmayacak. Iııı... Ee... Şuralarda bir şey var mıdır? Yoktur. Buralarda falan. Evet şurada bir gördüm. Merhaba Risin. Odamda eğildim şu anda bir yandan da. Hoppa. Risin'i severim. Bol bol Risin oyun bana. Çok daha silah upgrade'lememiz lazım. Sandalye çekilme hemen. Orada bir Risin parıltısı yok. Kafayı yemişim. <gülüyor> Hop o mermiyi ver ama. Oha kafamda kırdım. <gülüyor> Shotgun. Kaç mermi bilmiyorum siz görüyorsunuzdur aşağıdaki fooddan ne kadar mermi olmadığını yastığı kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyorum. <gülüyor> Hoppa. Bu açılmıyor keşke bunlar açılsa. Ooo bir bomba. Keşke az önceki yine almayaydım madem ihtiyacım olacakça bana verdi oyun. Abi Tamam, gideceğimiz yön burası. Ben o yüzden en iyisi şu taraflara bakayım. Orada bir şey vardı sanki, ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakalım, biraz kafamı kaldırayım. Evet, buradan bir yere gidemiyorum. O zaman şöyle gidelim. Marş marş. Terdeyi oynatabiliyor muyum? Aa neden böyle yapmışsın? Mesela, mesela şu perdeleri elimle oynatabilmek isterdim. Yüzücü, Alexi. Bunları yapmayacaktın mı? Mesela bu bile devrimsel. Gerçi şu anki oynadığım şey bile. Siz eski bir yer oyunlarını görmüşsünüzdür belki. Bayağı garip şeyler vardı. Bu neymiş? Nerede Star? Aa kuzey yıldızı. Etiketi buranın. Ad abi bize güzel şeyini takip etti ama Bu neymiş? Evet göremiyorum Işığım da açılmıyor otomatik yapmışlar ve Şunun ışığı falan bakayım. Neyse Eee Burada bir şeyler yok ver bakalım bana bunu Boş Tuvalet kağıdı evet Tuvalet kağıdı uff oh. Sanırım bir şey tuvalet kağıdını sevmedi Gördün <gülüyor> Üstüne kapattım. <gülüyor> Suratıma kapattı kapıyı dur. Ee, dur şuradan de kaçırmayalım. Ee, özür dilerim. İzleyiciler yapmamı istedi gerçekten. Ben değil. Wow. Bana bakın. Özür diledim ben bir kere. İğrenç. Damarlı yaşayan şeyler. O duşa girmem. O duşa kabine artık olmaz hale gelmiş. Bunları çalıştırabilir miyim? Aramışlıklar çalışmıyor. Al. Temizlen birazcık. Sabuna falan. Belki bir zayıflığım vardır. Yok. Pompa. <gülüyor> Belki buraya risini saklamışlardı dedim de. Yok yapmamışlar. Esprisine falan. Şöyle çekebiliyor miyim? Evet. Tamam. Suyu kesmişler tamamen. Tuvalet fırçasına kadar alabiliyorsunuz. İğrenç suratıma gelmesini. Poet fırçasını verir misin? Bu nasıl olacağım kendim? Hop şöyle, tut. oradan tutmasan keşke geldiksin. Tamam, fırça. <gülüyor> evet, poet fırçasıyla ilerleyeceğim. Daha güvenilir ya da vazgeçtim. Fırçamı ver. vazgeçmedim. Poet fırçasıyla ilerlerim. Beni kızdırmayın. Bence bunun içinde hissin saklamışlardır. Evet. Kendimi çok sapık gibi hissettim şu an. Oh. Evet. I'm really starting to think I shouldn't be breathing this stuff. E, şey, nefes almamak, bu şey, şey, şey nefes al almamam lazım gibi hissediyorum dedi <gülüyor> Nefes almadan yap dedi abimiz. Nefes şey bunu e, içine çekmemeliyim dedi. <gülüyor> Aha bakın hemen oradan parlayan resimimizi gördüm. İlerleyelim malem biraz yavaş oynadım buraları. Ee nereye gideceğim? Oraya kadar atlayamam ki. Zaten ben buradan gelmedim bir de. Ya aşağı. Tamam. Geldim. Oh. This reeks. Really? What does it reek like? Be specific. Biraz spesifik olarak reeks dedi. Boring animal mixed with ammonia. amonyakla çürüyen Yayın. hayvan gibi kokuyor burası dedi. Abi, çürüyen hayvan ve amonyak Buraya, buradan çok duramayacağım burada. Hemen bombamı ver. Gidelim buradan. Sevmedim burayı çok. Uuuuh! Tatlıcak Ey! Aman, canımı götürüyorlar. Pislik. Risin nerede? Risin yok. E, oradan mı ilerlemem lazım? E kapı açık değil ki buradan. Ya Kaldık yine böyle. Şuradan bir şey patladıysa... Aa, ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Bir aşağı daha muhtemelen. Geldim vallahi bir aşağı daha. Ha, oradan geldik. Bir şey dokunabiliyor muyum? Evet, dokunuyorsam da iğrençmiş. Şöyle tencere belki bir şeyi vardır. Aa, orada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama açabilir miyim kapıyı? <gülüyor> Bombaya da geziyorum iki saattir. Patlatacağım suratına. Hayır patlama. Canımı götürüyorsunuz. Aha, bunlar da patlayacak. Hayır, hayır. Aman, aman diyeyim. Hımm. Ama risini kaçırmadım. Kaç risinim oldu bilmiyorum ama çok lazım daha. Garip bir ses çıkaran bir şey var. Şöyle şuraya bir bombasını... Ver onu. Ver onu. Benim o. Ver onu. Squeeze the arm. Sık diyor. Sıktım. Ooh. Normal bombadan daha güçlü. Keşke çıkmıştı Ver onu. Ver onu. Kolumun içine atabilir miyim? Attım vallahi. O zaman bunu da şöyle alırım. Normal bombayı da şöyle atalım. Onu her yerde buluyor zaten. Hoppa. Woo. Etraf bayağı gürültülü patlana. Evet, ver bakalım. Yok. Küs de. O kadar çok zorlayınca vermiyormuş. Evet, şöyle gideriz. Şöyle geçeriz. Ve bu şey neyse onu alır. Oh. Avuç. Canım çok gitti. Bir şeyi almak istiyorum ama onu bana öyle vermeyeceksin değil mi? Ne? Evet, ver bakalım bütün şarjörleri bana. Abi kaç şarjör verdi bize toplam bilmiyorum ama. 90 yazıyor ama vermiyor olarak. O da ben can basayım ya galiba. Çünkü bir kombine saldırısı beni hemen harcayacak. Ya da riske mi girsek falan filan. <gülüyor> ee, burada resim kalmadı herhalde görden kaybettim. O yüzden gidiyorum. Sen de benimle gel bomba. Ya da sen benimle gel ya. Sen daha güçlüsün. Ver, ver Tamam. Ver. Vermiyorsun. Ver onu. Benim bu Gereksiyse zorla alırım. Bir dakika şuraya baktık değil mi? Ay çok bilirim. Evet baktık tamam. Biraz izleyelim şuradan. Wolf. Beni bundan korkutabilirsiniz anırsanız yanılıyorsunuz. Bu çok iyi bir şey gözükmüyor dedi. Elektrikli hit falan mı var oyunda? Hı? Hmm. Çekil. ben tamam, burada bir şey yok herhalde. Resin falan arıyorum ama. İh. Şöyle açabilir miyim kapıyı acaba? Açamazsın tabii ki de. O zaman şöyle yapalım, bomba elimde kalsın. Kapıyı şöyle açtık. Şurada bir vız bız bız ses geliyor. Hadi. Bunu gördün mü Russell? Russell. <gülüyor> Gel Alex e dedik. Oh, kulaklığım. Kulaklığı çıkarabiliyoruz mu oyundaki? Çıkartmıyor. Russell'ı kaybettik iletişimimizi, o zaman yalnız başımızdayız. Ve elektrikli bir headcrab var, şunun içinden geç... Evet devam ediyor, Vallahi bombayı vuracağım suratına. Ya bakalım. Bir şey var mı burada? Var. Şunu şöyle atalım. Ya. Tamam, bu da iş görür. Avucumun içine basayım şöyle, at gitsin kalanını. Canım kaç oldu? Bir can tamladı. Bence bir bekletelim bir tanesi. Hop. Şöyle. Eee şuna ne lazım? Şu vıcık vıcık şeyden, solucanımsı şeyden lazım. O ne lan? Gelme. Patla. Evet orada değilmiş. Kötü oldu. Siz de gördünüz değil mi düşen şeyi? Şuradan ses geliyor. Şuradan. Neredesin ya? Göremiyorum ya, çok gergin. Neredesin? Ben ki! Şuradaysan. Değilsin orada. Ben pompalaya geçeyim de. Ne olur, ne olmaz. Oo. Evet. O Elektrik! Kusma! Çık oradan. İğrenç çeksene. yerleştirelim. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum ona karşı. <Gülüyor> nasıl, nasıl savaşayım sana karşı? Ha, bir fikrim var. Gel bakalım. Haydi bakalım. Ay, renç. Çok gerici yapmışlar birerek ya. Bulmadan mı kaçtı o? Bu kadar zeki mi ya? Sakatmış. Ben hemen bir gelir falan çığlık açan ben kesin ya arkadaşlar. Sesse çıksa biraz kısmanızı tavsiye ederim. Hemen cecikte buluta bakıyorum bir şey var mı alınacak. Burayı terk edeceğim çünkü en azından shotgun'la bakalım. Şu tarafa gitti, ya, şu tarafa, onu ben biliyorum Görüyorum seni, ayağını görüyorum. Boss dövüşüm mü, bu ne? Canını da azaltamıyorum ya. An, evet, silahlarım da çok kötü halde, can da biraz eksik. Çık, çık ortaya. Çık ortaya. Şöyle bir şeyler fırlatsam. Yok ya. Korkumaya da şerefsiz. Geçme. Gel buraya. Karşımıza çıkacak. Ölmen lazım mı artık. Nerede bilmiyorum şu anda. Emeklilik ah. ah. beni çok kötü. Lan öle artık. Acaba ateş etmemem mi gerekiyor? Yok canım nasıl yeneceğim bunu? Ya bu ya. musun? Ne oldu? Hı? Öyle artık. Alex, Alex what happened? There was Mermi de bitti. Ama kalkınmaya bir tane daha gelir bundan. Bir daha. Daha koyamıyorum. Tamam. Kapat. Of. İğrenç şey. Bir tane daha. Bir tane daha. Fazladan mermimiz olsun içinde. Of be. Ne zordu ya? İğrenç. Öldüreceğim diye canım çıktı. Pisliği. Hey Russell. Bu şey oh, köpekten düştü dedi öldürdüğüm. Tamam bu elektrik enerji şeyi olarak kullanabilirim bence bunu bence de. Oh seni de gördüm. Ben de diyorum ki ooo. Oh, Baya elektrikli her şey. of oh. Tehlikeli. Birleştirsem kullanılıyorum. Oh, oh oh oh Bunu güç gibi kullanabilir miyim acaba şöyle? İyi valla, neyse bunun... Eyvah! Çok titremeye başladı, ben bunu en iyisi vereyim. Bir daha aynısından kesemem çünkü. Vuuu, baya kendimi Star Wars'taki palpacım gibi sürtirdi Al bakalım. Seni de koyalım şuraya. Ah. canımız da azaldı. İğrenç, ıh. <gülüyor> Hopa, canımız full. Iyy! Hey. Bir daha burada da loot aramayacağım. Gidelim buradan. İstemiyorum orada çok daha dolanmak. Bu bölümü sevmedim. Çok korkunç. Yerleyelim. Evet. Devam edelim kaldığımız yerden. Bu yükleme ekranları çok uzun oyun. oyunun. Tabii sizin için geçiyorum ben onları da. Ben biraz bekliyorum arkada. Hop. Şöyle. Ay çok zormuş bu. Şöyle. Bu bunu. Bu bun değil. Bu buna o zaman. Bu buna o zaman. Heh. Oraya kadar gelemiyor mu? Şöyle yapalım. İyi. Sen buna hiç giremiyorsun. Niye kırmızı bir şey var ya? Aa, Sen bununla bağladın. Aradaki kırmızıdan da koyamıyormuşuz. Çok garip bir durum. Ne bayağı farklılaştırdı puzzle şu an. Bayağı da zorlaştırdı açıkçası. Nasıl koyacağım bunu? Buradan değil. Ya niye böyle zorlaştırıyorsunuz puzzlarları? Tamam. Son bir tane kaldı. Kırmızı. Bu kırmızıya nasıl ulaştırırım ki onu? Şöyle aşağıdan Yok ama illa geçmesi lazım. Ha, Allah Allah. Ha, karşı karşıya gel. Tabi ben hiç boyutlu bakmadığım için ya. <gülüyor> Alışmışım bunlara hep eski oyun kapalarım yok. Bayağı tırmandık mısın There it. Is. Bakın, oraya bayağı yaklaştık. Hoppa ver onu da. Özür dilerim. <gülüyor> Sadece bombanı istemiştim. <gülüyor> ya bomba çıktı madem. bam. He, ha, ne haber? Skrep. Bombayla kolayladı değil mi bu işler? Ver bakayım. I don't know. I don't know benim. Üzülme. Yenisini üretiyorsun zaten. Sanki çok zor bir şey senin için. Şu birisini de alalım. Buradan açıp şey ben buraya niye bombayı pat bu, bunu patlattım ki? bir mantığı yokmuş. Birisi için. Yaç birisi de önemli değil. Üh. Üh. Dengeli gidelim, hıh. Hmm. Şunu Sanırım oradan gitmeyeceğiz, o yüzden şu tank şöyle bir kalsın yanımda. Aç. Ee, ne? Lazım? O, burayı mı patlatacağım? Sanırım öyle, ya da değil. Denelim mi? Şöyle bir teleport hemen, hızlı hızlı. Yok ama atamam ki oraya bomba, yok yok yok. Tamam, şu tarafa gideceğiz. Hop hop hop bir gün düşüş Bir keçim daha olsa düşeceğim muhtemelen. O yüzden bir daha denemeyeyim orayı. Şöyle şuraya atladım. İlerleyelim. Oh. Garip bir ses. Garip bir ses. Hoş değil. Tabancamı elime alayım ben. Korkunç. Şöyle. Hopa. Kalkma ya. Bu da beni hemen yiyor. Alalım. Şurada. Hop. Uf. Artık kapıları hazırlıklar açıyorum sizin. Gibitli hazıktlayım şim, Kapat, kapat, kapat. <gülüyor> Buradan gitmem gerek var mı gerçekten? Aa, Üf. Ee, Bu şeyler gerçekten çok korkutucu ya, bir yerde. Şöyle yapalım. Çok az. İzin ver. Tamam. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> her şey bendeydi. Buraya geri kaçarken unuttum arkamda bunu. İzliyordu evet. beni. <gülüyor> az. Evet. Mermim bitti Şatkan. Kötü oldu bu. Aa, çok yakın patladı o ya düşündüğümden. <gülüyor> Canım çok gitti. Tamam. <gülüyor> Olduğu kadar can bastık işte valla Var mı bir şey? E yoktur ölün artık yani Peki sizin için o girdiğim şeyler değildi mi? Bir tane resim Bir tane resim mi? Gerçekten bir tane resim için mi uğraşmışım bu kadar? Ha yok iyi iş varmış Ama yine az Oo bir resim Shotgun vermiyor bak Tamam Ama bence yine de az Hadi bir şeyler daha istiyorum değil mi? Aç gözlerinin dibine vuralım <gülüyor> Bence az arkadaşım az az Az ya az Evet, tamam yeter ikilisin için. iyi araştırmak gerekiyor etrafıya. Yoksa veriyorsunuz diyeceğim. Ne bu? Konserve. Bam. Dur o zaman şöyle yapayım. Bam. Ya, bir tane daha, bir tane daha. Ya, bu, bu sefer açacağım. Hop. Yes. Söyledim <gülüyor> size yapacağım diye. Of, aşağı atlamamalıydım. hata, hata, hata, hata, hata, hata, hata. Öl, ne olur nolur Çok kiret yaşama ne olur. Oha koşuyor mu? Koş değil Öl Hop, bana Hop dur dur sakin ol Sakin ol sakin ol Hıh Taptayla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet mermi kutusu kırıldı burada ama bir şey şu düştü her şu. Var mı can? Bir tane daha. Hop. Fazladan iğneden zarar gelmez. O game over yemeyelim vallahi. Bir daha de nerede bilmiyorum. Hop, ber oynayın. Şöyle bir isim var mı? Var. Hoppa. Oyun lis simülatörü ya baya baya. Alex'ten sen bakın. <gülüyor> her yerde birisini topla. Herhalde boyun bir resim metre yapsam kaç kira resim söylediğimi desem herhalde bayağı bir ooo. Oh, oh. Sen nereden geldin lan amacım seni çekmek değildi ama olsun sen de olur. Allah Allah Eyvallah yani alırım. Hop. Aman. Ee, sen hem de iyensin ya nasıl yapacağız? Fikir fikir fikir fikir fikir fikir hop resim varmış burada onu alalım. Kutu gel bende. Abi seni Normal öldüreceğiz bir kere. Sana gel bakalım, atla, atla. Baba, ver onu, ver o kalbini. Ver, alacağım. Dediğimiz yapacağım. <gülüyor> Altından, ver o kalbini, ver onu. Nerv? Gel buraya. Senin için afsedebilir miyim seni acaba? Açma. Evet. Tamam. Sökemiyorum kalbini ya. Biri demişti, bir yerde görmüşsün ama forshads'te. Evet, forshads'te. Shotgun mermileri bitti bununla birlikte. <gülüyor> Küçük şerefsiz koşuyor bile benden. Gel bakayım kovanın için hapseteceğim bir tanesini. Tamam arkadaşlar, amacımız kovaya hapsetmek. İçeride var bir tane. Deneyeceğim onu kovaya hapsetmeye bu sefer. Şurada da şarjörü şundan alalım. Ee, var mı kaçırdığın bir loot falan? Oh. Şöyle. Bunu da yapalım bir yandan. Tamam, bunu hızlıca çözdüm bu. Bir şarjör mü? Gerçekten bu Neyse biz... Bu açılıyor mu benim yanayım? Yok onun için... Tamam, senin, senin şeyin orada ben tahmin ediyorum. Bana gösterip duruyor oyun şu an. Açıp açıp duruyor kapağını. Oo. Hmm orada bir şey var ilginç. Çekil bakalım. Şöyle... Oh, ah. Hmm... Lan! Hiii nereye gitti? Neyse. Bir şey fırlatma mı? Of ya. Bir şey fazla gitti bir yere. Suratıma doğru çekeyim dedim. Var mı bir şey daha içeride? Yok. Bir şey uçtu. O beni çok üzdü. Bakayım şöyle bir. Neyse ne uçtuğunu bilmiyorum ama bir şey arkaya doğru uçtu. Işte videoda bakarım ben de sizle birlikte. <gülüyor> Belki de... ha buraya mı uçtun lan yoksa? Oha buraya kadar düşmezsin yana doğru uçtu. Ya şimdi headcrab'in tekini kovanın içini hapsetmeye çalışacağım. Bence gayet yeterli. Kendi kafama koyabiliyemiyorum. Aa. <gülüyor> Kova kafa. Ah seni aptal deme istemiyorum. Ah kare sen. Evet bu radyo sinyallerini bozuyor. Bir körfular Alexi dedi. Işıldak köpek dedi. Oh my god. Russell? İçine girdi o. Oh. Ne oldu lan? Aga, nolur olur koşma ya o Emrim bitmiş o şey gelmiyor dimi buraya yok gelmiyor kolundan vurdum galiba vurmam lazım kolundan şöyle ee... göremiyorum elini vurdum aa olmuyor Abi çok zor sizi öldürmesi ya. Öldü mü? Bir hoşe hoşe. İmpar. He onu kırdı. Oo. Oh. Seçtik. Buraya gel. Öleceksin. Neresin? Kaçma. Kim onun içine? Kim et? Al bir. Senin men var ya. İğrenç. Şöyle. Gelme, gelme. Gel. Woo. O oh, bana doğru elektrik ver. Abi nereye ne bulmam lazım tam olarak? Kim onun Ay. Oh. Oh, onu sanıyorum. Kaçaklanmam lazım. Woo! Woo! Aman. Kaç Oh. oh. gene Daha ne yapayım ya? Yine git. Alex, is the gone? What happened? It went into a dead guy. No. Yes. No, yes. Shot both of them. It was Nuts Russell. It Oh, it was. Arkadaşlar. Huh. Ne zorlaştı oyun yaa? Abi bu şeyleri hiç sevmedim. Bir de öyle insanların içine giriyor dedi. O şeyin içine girdi dedi. Arayıp Alex'in yaklaşıkları sonra imkanı yok diyor. Var abi içine giriyor vallahi içine. İçine vallahi girdi yani. Kafasına bununla falan mı vursam, ne yapsam? Şimdi bana kaybettiğim mermileri verir misin oyun? Gerçekten aşırı fazla... Evet mermiye ihtiyacım var. Ve... E, canım ne durumda? Ah! Oh. Altında, şeyim <gülüyor> çok yo korkunç yapmışlar buralar ya. O şeyi sevmedim savaşmasını. Hem zor hem korkunç. Var mı bir şey ya? Buralarda bir şey saklamışsınızdır falan vallahi Her şeye ihtiyacım var şu an. Çok kötü ilk defa Alex'le çıktığımızda ilk defa bu kötü duruma düşmüyorduk. Evet, mesela şatkan beraber. Daha var şatkan yok. Şatkan içine koyalım biz zaten ya. Bastişalas. <gülüyor> İyi, 3. ben mi kapatayım? Tamam, 3 içinde var. 3 mermi. Kaç mermi? 3 mermi içinde. Bunun da 20... E, 50 mermi, okey. Şarjörde de var biraz içinde. De yani 9 ms çok vurmuyor. Şunu ver bakalım. Asıl uğraştığımız şey bu. Al! Al, bir anda karşımıza çıkarmıyor şöyle bir şey. Gidelim buradan ya. Kaçalım bu görebilsin artık. Suratı mı bırakacağım? Aa, asansör geliyor ya. Yani şöyle biraz daha kafamı kaldırayım size görün diye. Hop. Of. Of. Çok yoruldum. Şu iğrenç ayınlar. Cesedi de yok ya. Yani yok oluyor böyle. Toza dönüşüyor. Pislik. Shotgun da vuruyorum. Bam bam bam düşmüyor. Bunun belirli yerlerine vurmak lazım aslında. Belki vardır kolay yolu da ben bulamadım ya. Açıkçası çok... Üstüne doğru bir de hızlı geliyor. Aç hadi, aç. Açıl. Bizi buradan kurtarın, bir şey mi basacağım? Hop, hop, hop, asansör, hop, hop, Ha, şu. Evet, kırmızı, şu şeylere... Ooo! Oh. Açtım. gibi içine mi gireceğim? Yok, okey. Kapat. Asansörden düşmeyelim. Düştü, kapandı. Düştü, kapandı. Şuşa da basalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda çık çıkıyoruz, ee, Kuzey Yıldız'ın tepize. Kırmızı olmalıyım ama... Şimdi <gülüyor> geri dönmez mi? Baban geri dönmemiş olma, olmamadığı ile. Evet adam engelli dedi. Nasıl gelecek buraya dedi bana. Ay sana yalan söylemeyeceğim. Şu an gelmiş olmayı dedi. Evet. O yüzden artık endişelenebilirim. Senin çok... Sen tehlikeye giderken senin hakkına daha çok tehlike... endişelenmemiz gerek dedi. Alexi babasının geri dönmediği için endişelendi şu anda. Babası da ayağı olmadığı için abimize de dedik yani yavaş ondan gelememiştir diye. Neyse. Artık Alex'i kendimiz için endişelim. Baban güvende uzaylı abimiz bizi götüremedi herhalde bir şeyler olmuştur ama... ...uzaylı abi benim yanımda olsa ben daha güvende vallahi şu anda. E, cebimde silahtan başka bir şey yok. Onların da gördüğün gibi vermiş çok az Alex'i. Oo silah upgrade'lemeyeli. Ooo Oha arkadaşlar bu ne böyle. Ne bu hacker mı oluyoruz bundan sonra Türk iş? Şunu şöyle, şöyle yaptım, Aklımda tutamadım. Sen, evet bunu beceremeyeceğim, bunu bunu bunu gerçekten beceremeyeceğim ya. Ee... Şöyle yeşil mi? Seni sanki yeşil bu, diyorsun. kırmızı bu mu? Lan, ha sen şusun. Bak seni gördüm en azından, sen şusun. Sen, şusun. Karşıya verebiliyoruz değil mi? Aynen. Tamam, sen... <gülüyor> Karşıya veremiyoruz onu o kadar. Sen, bu musun? Ona da vermiyorsun. E nasıl olacak, sen o zaman şuraya mı gideceksin? Ayda üç yanlış kaldı. Ulan nasıl yapacağım bunu? Sen nesin? Mavi sen bir de sen buraya gelemiyorsun. Ha şöyle. Sen şöyle de ya. Ha. Muhtemelen yanlış yapıyorum. Böyle şöyle dönmem lazım etrafında. Kırmızı iki yanlış yapma hakkım var. Kırmızı sizce hangisi? Dibindeki mi? Dibindeki kırmızı değil de onun. Ya bu kırmızı. Tamam. Tamam. Şöyle ...şu buna gelmeli. Tamam. Kırmızı sende busun son hakkım bu arada. Zaten bir şey kalmadı başka herhalde ama... ...korkutucu yanlış yapma şeyi. Bir daha baştan yapmak istemiyorum bu şeyi. Şöyle... Ve seni nasıl ona bağlarım? Ben Ne oldu? Heh. ayanlık bir şey oldu bana. Oyun baga girdi. Dizi keserim orayı olmadı. Haydaa. Arkadaşlar bunu nasıl sokabilirim buraya? Onu bir engelleyen bir bariyer var. Kırmızı... Şöyle arkadan mı? Heh. Böyle gider. Hoppe. Aaa. Çok zor da. Mermi. Mermi. Daha çok bir şeyler. verme bir şeyler. Hop. Bir Multitool daha mı ya? Bir kere daha mı ya? Of! Şimdi, bu kolay olsun bari, yoruldum. High Five bize puzzle çözülmeyi çok seviyor maşallah. Şöyle yapsak bence herkesi mutlu ederiz. Şöyle, heh. Sen de şöyle. Neredeyse yaptın dedi daha bir tane... Oha! Bu ne? Tekin'i şöyle mi yansıtacağım? Bu ne ya? Durdunuz durdunuz, bütün puzzle'ları bu oyuna mı koydunuz? Şöyle. Ee, şöyle. iki elimi kullanacağım bu işte. Heh. Devam mı? Ok. Yes. Aç. Kaç risini var? Bir de yetmemiş. Siz görüyordunuz tabii başından beri benim yetmediğimi de ben göremedim. 32 ha. Yeter mi? 35 TL lazeri aslında birazcık daha bulabilseymişim Shotgun'a bir şey ekleyebiliyormuş Lazer görüş double shot Auto layer olur. double shot kesinlikle Evet Önce bunu mu yapmamı ne? Abi, eminim bu Double shot Double set için resimleri vereceğim ama Önce gerçekten lazer Bilmem nesi bulabileceğim bir şey yok herhalde ya Önce şatkanı mı bitirelim yoksa ya ama bir daha gelmez. Bakayım ne gelecekmiş. Ee, arkasına iki daha ha, ikili şatkanı alacak. Cancel diyelim. Buna bir şey vermeden. Ee, neden çalışmıyor bu güzel? Heh. Auto olur. E, lazer görüş. Yok be. Double shot çakalım buna. Hadi. Ben bu. Emin. Al bütün desinlerim. Al. Al. O kadar bölüm, sen topla, hepsi bu Al bakalım. Şatkan da önemli çünkü bayağı kullanıyoruz. Ver bakalım. Ne yaptın şatkanı? Evet. Evet. iki, iki kere ateş edebiliyorum artık. Tak tak diye. Evet, tek tek değil de. Gücü arttı. Ancak yediği mermi... Evet mermi yok ama. Tamam. Kötü değil, bir şartganımız oldu ki ama daha çok resim toplamamız lazım. Baba! Evet. İlerleyelim. Ne ver zombi. Çekil bakalım. Hemen biraz üstünden ceset lootluyoruz ama... Artık sen de anlayış göstereceksin. Sen ölmüşsün çünkü. Kafanda da televizyonu kırdırma bana. da bir daha ya. <gülüyor> Oo, seni kaçırmadın. Kırıl bakalım. Ne düşürdün? Tabanca mermisi. İyi oyun bayağı bayağı tabanca mermisi verdi ya. Tamam bu iş. Şunun altında bir şey var mı? Sakladığınız oyun. Yok yok yok. İlerleyelim. Oh. Kırdım. İlk kırdın dedi. Rolldadım. Çanlanacağım değil mi? Bakalım headcrape dediğiniz şeyi deneyeceğim ben şimdi. Ee, headcrab'ı neyle vurabilirim? Gel bakalım. Evet, kalkma, kalkma, kalkma. Ya yapamadım. Hop hop hop hop hop hop. Hop. Ne? Bu headcrab'ı çalışmıyor. Smana çalışıyorum ama olmuyor. <gülüyor> Havada da headcrab yakalanması zor bir şey muhtemelen. Hani gerçek hayatta olsun. O yüzden oyunu böyle entegre etmişler. Bak, bunun içinde gizli bir şey çıkacak. Çok emin oldum. Yok. <gülüyor> Buradan bir şey gidiliyor. Doğru yol arası muhtemelen. Ama şuradaki gizli kapıyı hepimiz merak ettik bence. Hop. Uh oh. Bu adam bir kıyafet giymiyormuş. Kıyafet giymiyormuş dedi. Evet, kıçından bir vurayım. Ne olur ne olmaz. Sen niye üstüne şey giymemişsin? He? He? Adamı dövüyorum değil Ops! Hop shotgun mermileri kaçar mı benden? Bunun içi çöpün içi boş. Her tarafı iyice mutladığımı emin olayım. Çünkü oyunda benden bunu istiyor muhtemelen. Hep evet, bunu şey yapamıyorum. Şunun içi de boş. Bir gün onun içinden doğu çıkacak ya. Oyun başı çıktı bence çıkar. İlerleyelim. Şundan da aşağı atladık mı? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümde buradan hele e, kuzey ışığının sonlarına doğru gelmeyi bitmeye Zaten çıktık neredeyse. <gülüyor> i̇zlediğiniz için teşekkürler tekrar. Görüşürüz.